Teknolojik çöplüğümle bu motoru gözüme kestirdim. Bugün bu motoru kurban edeceğiz, sökeceğiz. Yapacak bir şey yok, uygun da hurdacılık var. Çünkü bol bol malzemelerle yetişmedik. Ee, i̇lla bir hurdayı, bir parçayı diğerlere yerlere soktum ki günün birinde çıkarırız, kullanırız, bir işimize yarar diye. İşin acı tarafı şu, birilerinin icat ettiği, birilerinin imal ettiği şeylerin ne olduğunu nasıl çalıştığını öğrenmekle ömrümüz geçiyor umarım günün birinde bir arkadaş çıkar der ki ben şöyle bir motor icat ettim ben şöyle bir sistem böyle bir makine icat ettim der ve biz o arkadaşın makinesini göğsümüzü gere gere yine bu şekilde video çekimleri yaparak anlatırız motorumuzda okunabilen bir etiket yok etiket olmadığı için motorla ilgili isterseniz yorumlar yapmaya çalışalım Şimdi burada iki tane fırça kapağını görüyoruz. Bu bir fırçalı doğru akım motoru. Gövde çapı dar ve uzun. E, kuvvetle muhtemelen bu sabit mutlasıdır. Yani bobinli kutuplara sahip değildir. Çünkü eğer bobinaj telleriyle sarılmış kutupları olsaydı bu gövdeyi oturtmak e, zor olacaktı. O nedenle kuvvetle muhtemeldir. Bu bir e, sabit mutlası fırçalı doğru akım motoru. Burada güç konnektörü olarak 3 tane pin vermişler bu konnektörlerin ne olduğunu hani, tahmin etmeye çalışalım kuvvetle muhtemel iki tanesi buradaki fırçalara endüviye basan fırçalara aittir üçüncüsü de e, motor gövdesine ait bir şasedir çünkü bu bir e, konnektör yani e, buraya bir fiş oturuyor o nedenle ayrıca pabuçla falan herhangi bir yerinden zannetmiyorum ki motor topraklamış olsunlar eğer buradaki gibi sabit mutlatıcı bir motor değil de bir bobinli, yani kutupları sarılmış bobinli bir motor olsaydı şöyle bir olasılık da vardı, şönt olabilirdi ve bir tanesi ortak uç olabilirdi bir tanesi engüye ait, öbürü de kutuplara ait uç olabilirdi ama kuvvetle muhtemel bu motor, bir sabit mutlası motor olacağı için demin de dediğimiz gibi muhtemeldir, iki tanesi engüye ait, bir tanesi de motor şasesine ait bir uçtur şimdi bununla ilgili bir ölçüm yapalım Şu anda değer göstermedi. Şu şekilde değer göstermesini sağlayalım. Şu anda değer gösteriyor. Muhtemelen bu fırçalara giden en üstünden geçen uç. Üçüncü uçla herhangi bir alakası var mı? Yok. Üçüncü ucun gövde ile bir alakası var mı? Evet. Üçüncü uç gövde. Yani şu uç gövde. Şu iki uçta Şuradaki iki uçta fırçalara ait uçlar. Bu pinlerin ölçümü sonucunda da bu motorun sabit mutlaksızı bir motor olduğunu görüyoruz. Burada bir kasnak var. E, dişli kayış için kullanılmış bir kasnak var. Arka tarafta görünüş elemanı var. Pin sayısına bakarak bunun bir takometre olmadığını söyleyebiliriz. Bu bir ya bir resolver ya da bir enkoder. Hani motora bakarak yapabileceğimiz ilk yorumlar bunlar. Motor milinde bir adet kasnak var. Kasnağın içerisinde bir tane fetüs kuru var. Elimdeki üçlük alyan içerisinde dönüyor, boşta dönüyor. Üç buçukluk alyan da buna girmiyor. Muhtemelen bunda üçlük bir alyan takılıymış ama daha önce açmaya çalışanlar bu alyanı içeride bozmuşlar. Bozdukları için şu anda sökemiyorum. Bu motoru tekrar toplama gibi bir derdimiz olmadığı için biraz zorlayacağız bu mili ve çektirme ile milin üstündeki kasnağı alacağız. Çektirmemizi açıyoruz. Şimdi çektirmemizin burada bir çıkıntılı pin var. Bu pin e, rotorun ortasındaki vida deliğine oturacak. Kenar kollarını kapadık. Geliyor oturturduk ve vidayı sıkmaya başladık. Sıktıkça kasnağın yukarı doğru çıkması gerekli. Geliyor kasnak yukarı doğru. Kaplinleri ya da kasnakları çıkartmanın, tabi rulmanları çıkartmanın en temiz yolu budur. Biz genellikle bunu iki demir kızak arasına alıp yukarıdan bir şeylerle vurduğumuz için iyice UI'ı bozarız. En teknik haliyle çıkartma yöntemi budur. Oldukça zorladı bizi ama şu çıkarttık. Sökmeye arkadaki enkoder ya da zor kısmından devam edeceğim. Çünkü eğer ön tarafı sökecek olursak içerisindeki enjör sabit noktaları yapışacağı için sökme işlemimiz daha zor olacaktır. Değişik bir şey Üstünde ne yazıyor okumaya çalışayım Şu anda bu geri dönüş elemanının Koruma kapağıyla Şuradaki pinleri de sökelim sekman var sekman çıkarttığımız zaman pinler herhalde bu tarafa düşecek çıkardık sekmanı pinlerde düştü şimdi bu koruma kapağını alalım açık söylemek gerekirse böyle bir geri dönüş Elemanı ilk defa gördüm üstündeki yazardan olduğunu öğrenmeye çalışıyorum ama brushless resolver diyor RX markasını vermiş bir fazlı ikinci faz 2 volt 750 Hz bunu kodundan falan bulabileceğimi de zannetmiyorum. Kodu var ama çok eski bir motor bu. Sökmeye devam edelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bilalar bir şey yapmadı. Bakalım şunları sökelim ne olacak. Burada yeni bir içeride bu delikten bir fetüs kur var. O fetüs kurvidasını sökmemiz gerekecek. Üstünde brushless resolver yazıyor. İlk defa ben bu tip bir olur gördüm. Genellikle daha önce söktüğüm olurlar. biraz daha çap olarak büyük oluyordu. Burada geri dönüş elemanının kaplini var, bu kaplini açıyorum. Lastik çonta koymuşlar. Şimdi motorun asıl gövdesini sökebiliriz. Motorun gövdesini sökmek için buradaki ve ön taraftaki vidaları açacağız. Fırçaların olduğu kapakları söküp bakalım. Bunlar fırçaları montaj ve servis kapakları. Fırçayı burada görüyorsunuz. Şurada bir baskı var. Burada fırçanın ucunun girdiği bir soket var. Çıkaralım. Çıkaralım baskı yayından fırçayı kurtulup çıkaralım çünkü biraz sonra endüviyi sökerken fırçalar endüüye sürtecek şu anda fırçası bu mıknatısı motorları sökerken en büyük sıkıntı şu içerisinde sabit mıknatısı olduğu için endüvi kutuplara çarpacaktır çünkü mıknatısı çekecektir ve Sabit mıknatısların çok da sağlam olduklarını söyleyemeyiz. Sert darbelerde çatlama ve kırılma yapacaktır. Ön kapak vidalarını da açalım. Boylu boyunca mil atmışlar. Yani ve sıkıştırmak için, kapakları sıkıştırmak için. Şu anda sabit noktası sar çektiği için çıkartmak biraz <Gülüyor> zor olacak. <Gülüyor> Bıçalı doğru akım motorumuzu söktük. Bu gövde kısmı. Gövde kısmının içerisinde kutuplar var. Kutuplar sabit mıknatıslardan oluşmuş. Sabit mıknatısların şöyle bir dezavantajı var. Sabit mıknatıslar kırılgandır ve sökerken endüvi çıkarırken veya montaj sırasında darbe yapmamak lazım. Çünkü darbe yaptığımız zaman çatlamalar ve kırılmalar olabilir. Uzun bir gövdeye sahip. Ve elektro bobinler yok bobinaj telleriyle sarılmış sargılı yok sabit mutlasılardan yapılmış kutuplar var bunlar fırçalar ve fırça tutucuları fırçaları dikkat edecek olursanız arka taraflarında yay var yay kuvvetiyle fırçaları endüviye basıyor Büyük güçlü motorlarda bu fırça tutucular olduğu gibi sağ veya sola belli açılarda hareket edebiliyor. Fırçalardaki arka en aza indirmek için kaydırma dediğimiz bir olay var. Fırçaları kaydırıyoruz. Ders notlarında bunların detayları var. Sadece şu anda fiziksel olarak motorun içerisinde ne olduğuna bakıyoruz. Bunlar fırçalar. Fırçalarda bir miktar aşınma var ama hani bakım gerektirecek, fırçaların değişimini gerektirecek şu anda bir durumda değil. Bu ise endüvi kısmımız, endüvi kısmında saç paketler var, saç paketlerin içerisine açılmış oluklar, olukların içerisine sarılmış bobinlerim var. Bu endüvi kısmının kolektör kısımları, bunların her biri aslında bir bakır adacık. Yani buradaki kolektör dilimi yanındaki kolektör diliminden tamamen elektriksel olarak yalıtılmış durumda. Bu kolektörler birbirlerine elektriksel olarak temas etmediği gibi gövdeye de veya mine de herhangi bir teması yoktur burada şurada çelik macunu var bak çok olursanız şurada bir çelik macun var burada da bir çelik macun var şu kısmında çelik macunu tamamen balans için konulmuş buraya çünkü her ne kadar bunun içerisinde sarılan bobinlerin sifir sayıları aynı olsa ilk sarılmaya başlanan bobinle en son sarılan bobin arasında Yukarı doğru çıktığı için sarı, dış yüzeye çıktığı için boylarda fark olacaktır. Ve o boylar kilo farkı yani bobinler arasındaki ağırlık farkı neden olacaktır. O ağırlık farkı da balansını bozacaktır, merkez kaşını bozacaktır. Sarılan bobinler, içerisinde sarılan bobinler buradaki kolektör dilimlerinin üzerine çıkarılmış. Her bir bobin grubu buradaki kolektör dilimlerine bağlı. Rotorumuz oldukça uzun bir rotor, bu rotorun şöyle bir tahmininde bulunabiliriz, devir sayısı biraz yüksek, 2000-3000 devirler gibi yüksek bir devir sayısında döndüğünü tahmin edebiliriz çünkü hani etiketi yok motorun üstünde o nedenle kodu yok veya kodu olsa da eski bir motor bulmamız çok zor ama rotora bakarak bunun yüksek devirli ve yüksek momentli bir motor olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü yani rotor boyu uzun, teller uzun, gövdedeki kutuplar da uzundu. Bu tamamen enj boynumuzun olması tamamen momenti arttırıcı bir olaydır. Yüksek momentli bir motor zaten arkasına takılı olan resolver'da bunun servo sistem bir servo sistemi konum ve hız kontrollü, moment kontrollü bir servo sistemin elemanı olduğunu, çalıştırdığını bize gösteriyor. Şimdi dönme nasıl gerçekleşiyor ona bakalım, buradakiler sabit mutlatıs kutupları, Sabit mutlatıs kutup olmasa da elektrobobin de içindekiler bu kutupların görevi sadece N ve S oluşturmak. Şimdi fırçaların yerleşimi burada önemlidir. Fırçalar bu motora dışarıdan bir elektrik veriyor. Doğru akım veriyor. Ve örneğin en kutbunun burada olduğunu düşünelim. En kutbunun burada olduğunu düşünelim. Fırçaların dışarıdan verdiği buradaki endüviye fırçaların dışarıdan verdiği akımın oluşturduğu S kutbu da burada. Yani benim sabit mıknatıs en kutbum burada. Fırçaların oluşturduğu S kutbu da burada. Ne yapacak? Bu kutuplar sabit olduğu için endüvideki kutupların. S kutbunu kendine doğru çekecek. Yani bu benim kutupların en kutbu. Gövdedeki. Bu da buradaki kolektör dilimlerine fırçalar üzerinden verdiğim akımın oluşturduğu S kutbu. Bu S kutbu en kutbunun altına doğru dönecek. Bu S kutbu en kutbunun altına geldiğinde kolektörlerin fırçaların kolektörlere basan veya fırçaların bastığı kolektörler değişecek. Bu sefer bu S kutbu olarak gördüğüm kutu bu N'in altına geldiğinde bu N kutbuna dönüşecek yani itilecek ama bir sonra peşinden gelen bobin grubuna S verecek yani kolektörlerin fırçalara basma e, noktasından veya basma pozisyonunda N kutpun var S kutbu S kutbu N kutbunun altına doğru hareket ediyor S kutbu N kutbunun altına geldiğinde Uçlar yön değiştiriyor burada. Uçlar yön değiştirdiğinde bu S N'e dönüşüyor. Ters yönde akım veriliyor ama peşinden gelen bobinde bobin de S bobini olduğu için bu N bu tarafa doğru itilirken bir yandan da yeni oluşturulan S kutbu N kutbunun altına doğru çekiliyor. Teorica kaynaklarda, yabancı kaynaklarda buradaki kolektör dilimlerine komütatör derler. Komütatör elektrikte sıralı anahtarlama yapmaktır. Ne demek istiyoruz? Buradaki bobinlerine verdiğim anahtarlamayla yani bunun bastığı fırçaların bastığı pozisyonda verdiği e, elektrik akımı burun üzerinde kutuplar oluşturuyor. Endüvin üstünde oluşan kutuplar ana kutuplara doğru hareket ediyor. Ana kutbun altına geldiğinde bu sefer peşinden gelen bobin grubuna peşinden gelen o kutbun peşinden gelen bobin grubuna endüvin üstündeki bu sefer e, yeni bir kutup yönü veriliyor. Örneğin S veriliyor ve o da aynı şekilde hareketi sürdürüyor. Bir kutbun altına geldiğinde bu sefer diğer kutupla birlikte hareket devam ediyor ve bu kutbun altından çıkarken de örneğin N kutbunun altından çıkması sırasında da N kutbuna dönüşüyor. Hem bu taraftan çekme kuvveti hem de bu taraftan itme kuvvetiyle en endübide dönme hareketi sağlanıyor. Tamamen buradaki dönme hareketi mekanik bir anahtarlamaya yardımıyla yapılır. Asenkron motorlarda döner alan alternatif akımın 3 faz sisteminin kendi oluşturduğu bir döner alandı. Orada bir herhangi anahtarlama yapmıyorduk. Fazın doğal yapısı oydu. Fırçasız doğru akım motorlarında ise sıralı olarak bobinlere ben dışarıdan anahtarlama yapıyordum. mosfetle tristörlü her neyse bir anahtarlama elemanıyla. Ama buradaki anahtarlama sistemi tamamen mekanik ve fırçaların kolektör dilimlerine basma pozisyonundan kaynaklanan bir olay. Bu kitaplarda falan resimlerini çok gördüğümüz... Fırçalı doğru akım motoru. Bugün bu doğru akım motorunu söktük. Hani daha çok teorik bilgiden ziyade motorun içerisinde neler olduğuna baktık. Benim için yararlı oldu çünkü ilk defa bu tip kompakt yapıda bir resolver gördüm. Daha önce gördüğüm resolverlar daha çap olarak büyüktü. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Hepinize teşekkür ederim.